Curiosity'den haberlere hoş geldiniz. Gezginci, Shaler denen bir alandan geçti. Burada gezgincinin kimya kamerası olan Kemkemi ve Mas kamerasını kullandık. Bunları, kayaları ve kayaların oluşumunu ve katmanlarını incelemek için kullandık. Shaler'dan sonra 50 metre daha ilerledik ve yarım metre kadar indik. Böylelikle sarı bıçak koyu dediğimiz Yellow Knife Bay'e geldik. Oraya gidene kadar birçok bilimsel gözlemler yaptık. Takım şu an tatilden sonra yapılacak matkap çalışmaları için uygun bir kaya yapısı aramakta. Takım çok heyecanlı çünkü şu an keşif amaçlı planlamalar yapmaktayız. Bu planlamada bilim takımıyla gezginci beraber çalışmakta. Herhangi bir görevin başlangıcında gezgincinin yaptıkları önceden programlanmış oluyor. Ama son zamanlarda bilim takımı daha özgür hareket edebiliyor. Takım bugünlerde gezginciye yeni aktiviteler yüklemekle meşgul. Bu, biz tatildeyken gezgincinin yapacağı iki günlük aktivitelerin önceden programlanması demek. Böylelikle, biz de tatili ailelerimizle geçirebileceğiz. Bu özellik, Nisan'da oluşacak Güneş konumlanmasında çok işe yarayacak. Güneş, Mars'la Dünya arasında olacak ve bizim gezginciyle iletişimimiz iki hafta kadar kesilecek. Curiosity, takımın, Büyükannenin evi olarak isimlendirdiği yere gitmek için 30 metre daha ilerleyecek. Tatili burada geçirecek ve sarı bıçak koyunun panoramik görüntülerini alacak. Bu sürede küçük bir ekip gezgincinin sağlığını kontrol ediyor olacak. Gezginciden haberler için hatta kalın.